Arkadaşlar merhaba. Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine Brezilya haritasından İstanbul'a doğru bir seyahat yapacağız. Yaklaşık 3000 km, muhtemelen 5-6 bölüm civarında çekeceğimiz bir video olacak bu. Benim burada asıl yapmak istediğim, şu an bu, kullanmış olduğum Brezilya haritasındaki otogarları keşfetmek. Çünkü peralılar çok güzel görünüyor otogarların. Böyle küçük küçük peronlar yapmışlar, büyük otogarları var vesaire. Bunları birlikte görelim. Ee, daha önce söylemiştim bu mod, ücretli bir modtu. Ee, yine video açıklama ilgili web sitesini bulabilirsiniz. Ama ne kadar ucuz olsun, kendi ülkemizde sürmenin verdiği zevki maalesef vermiyor. Ee, bunu her seferinde söylüyorum, o yüzden iki videoda bir ortalama. Yani İstanbul, Tekirdağ, Edirne, e, o civarlarda bir sefer yapmayı planlıyorum. Sizlere iyisi ilerliyorum. Umarım simülatörümüzden ve e, oyunumuzdan e, duyduğumuz ventil ve öter ders keyif alırsınız. Beni izleyip takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma lütfen abone olmayı e, ve beğenilerinizi e, sunmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi oluculuklar. Aracımız çalışır durumda zaten. Elfelerimizi indirelim. Yavaştan Seferimiz başlatalım. Şöyle daha sonra açıklayalım. Çünkü çok karışık harita. Evet. Tabi yine her zamanki bir yol. Sağ tarafa genişlik verelim. yeni Bekletin bizi. Ama gerekir tamamen müdahale ederiz. Sonu i̇yi. iyi. Evet nasılsınız? Ben yani sistem hakkında güzel düşüncelerinizi alıyorum. Ee, teşekkür ederim herkes için. Önerilerinizi, bütün yorumlarınızı okumaya gayret ediyorum. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Sağolun kalın. Kısağolun. Kısağolun bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Ee, ben de simülatörü videolar çekip sizlere atmaya çalışıyorum. E, çünkü fiyatlarla ilgili bir bayağı bir konuşmuştuk hani konuştuk hani çok kustumlarla ilgili sorumluluyor. Yani ben yorumlarda ortalama fiyatları vardı sizlere. E, yine bununla ilgili yapmak isteyen arkadaşlarım çok fazla ama tabi ülkemizde bir yurttağı oldu. Fiyatlar olduğu için yükselmiş durumda. E, Solar Bunu. Yapan arkadaş, yani ürünler aldığım arkadaşlarla, arkadaşımla iletişime geçtim. E, o da şu an öyle bir fiyatı, stok, stok araştırması yapıyor. Eğer e, uygun fiyatları olursa bunları bize söyleyecek, ben de sizlerle paylaşacağım. Gerekiyorsa, e, siz de ona yönlendireceğim. E, alıp kendiniz deneyebilirsiniz. Yani, Denemek isteyen arkadaşlar olursa. E, en azından biraz benim gibi masraflı olduğunu tekrar söylüyorum yani. Çünkü benim ben yani bu direksiyonu aldığım fiyatıyla en son bugün bir yerde, arkadaşım sordu, fiyat arasında herhalde bir 7 kat falan fiyat farkı vardı. Ben 5 sene oldum direksiyon tabii ki. Ama diğer konsol fiyatlarını bilmiyoruz. Onları şu an fiyat araştırmamız devam ediyor. Yani diğer videolarımda bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağım burada. Burada yayıl var diye bekliyorlar ama ben şöyle bir yoldukta düştü. Yes. Trafik seviyesi en sonda. Trafikte bolca otobüs görelim diye. Trafik seviyesini en son tut tutuyorum. Elinden geldiyeceğim. Burası tekrar işborda çıkartıyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Şurada bir röterlerimizi devre alalım. Ramp ee, Geçen videoda Yönünü yanlış kullanıyorsam diğer arkadaşlarımız olmuştu. Bu programı da bile unutmuşum için oyundan ters yönden olarak çevirdim. Şu an kendime doğru çektiğimde devreye giriyor. İleri doğru gittiğimde devreden çıkıyor. Solda kalın ve solda düz devam. Evet, paspingo, yine turizmo, iki hafta düzelti solumuzda. Yatım olsak, o geçenler motorla biz vururduk yani. Adam filan yapınca görür. Biz şuradan arı yola çıkalım. Arı yolu da sürmek Devam edelim. Gazlından. Yolda işlemiyoruz. Arı yollar genelde eğlenceli yollar oluyor. Eğlence bize kazan getirir. Başka bir şey getirir. Başka otobüsler görüyoruz. Bilemiyorum. Bakalım. düz ilerliyorum. Evet, tarıcı duruyor bizde. Keşke anne olmak istedik. Trafeyi ufakta bir müdahale dolduracağız yine. Böyle şeyleri mevcut alıyor. Trafeyi bırakıyorlar bizi. Biraz daha kalabaklaştırılmaz. En son sözü değilmiş. Ona da trafeyi tutar Haydi devam edelim. Geç kaldık, geç kaldık. Yolcuvar bekliyor. Yollara inle, yolcu derim. Soldan, soldan çıkalım. Sol çıkışı kullanalım. Bu yollar çok dik yapmışlar. Hızlı gidince otobüsün altını vuruyor resmen ya. yani. En az yani 30 dakika iniyorum, yine vur leri iyi geliyordur şimdi o kadar... 0-4 yaş grubu sokağa çıktı arkadaşlar. Ee, Beni nereden vardır bu 0 yaş grubu. Neyi hissettiniz? Bayadır evdeydiniz. Umarım eğlenmişsiniz. Benim küçük olan da genç bir tavla var da küçük olan da dışarı çıktı. Ee, bildiğin güneş ya da ama ilerinde de olmuş. 4 saat yapmış yani. Beyaz tenler için günlerdir güneş görmeyince müşt dört atlanmışlar. Biz çok büyük bayağı şimdi yanıyorsak benize gitmiş gibi olmuş çocuk. Cuma günü de herhalde 14-25 arası arkadaşlar, genç genç arkadaşlar sokak çıkacaklar. değil olsun bir yerin işte, Sosyal mesafeyi koruyarak kendilerine dikkat Herkes hastalık bitti gözüyle öke ama dikkatli olmakta büyük fayda var. Ve bu önemseyin. Kendinizi koruyun, kollayın. Siz yol çalışması. hırtasında yollar oldukça bozuk durumda. Yani. Biraz önce video dışında hani, otogarlara bakarken bir yol, iş, bir diye bir şey vardı. Şimdi birazdan paralelden geçiyoruz ama. Baya kötü yollar. Her taraf çok açık. Hani, direksiyonu tutmakta baya zorlandı. Hani 20-30'da gidiyorsun. Yol direksiyon böyle sallanıyor. Sol tarafta kaza gibi bir şey var. Yükü düşürmüş Dorsi'da. Cangre Özlem bankasına Yola katılımlar burada biraz trafik sıkacak. Ben şöyle aradan soldan kaçayım. İki yani. saat geçti şimdi. Trafik en kaptı olduğu yol boşamadan girmiyor. Trafikteki arabalar. İnşallah kaçar bir ama kaçmadı bak bekliyor. <gülüyor> trafik yoğun. Haydi arkadaşlar. Haydi. O dişik buldu lan. Yorum yapma şansınız var mı acaba? Yorum yapma şansınız var mı acaba? Senin için her seferinde... Yeni bir, çinlik çinlik çinlik Yeni bir şeyler yapmaya yani. çalışıyorum. Yeni bir şeyler kitle. Bu da olmaya çalışıyorum. Biraz önce bahsettiğim mirafor şehrine giriyoruz. Girmeyeceğim geriktetim ama hmm. Radikasyonda işaretlemişiz yani buraya girelim diye Girelim bakalım Otogaranın girişi de bakın hani, tır kalmış yani Otogaranın girişi ya. orası Orada öyle tır kalmış yani şimdiden kalmış ki birazdan oranın trafiğine gireceğiz başı girişi de yok maalesef oradan korna basıyorlar. Dışarıdan havalı kornağı. Kamyonun birinde havalı kornağı var herhalde. Şakalın da yok da. Trafiye bakar mısın? Doğrusu yanıtlar önce bir şu an. Bir diyor da takıyor. Hadi kurtaracaksın hadi az daha ne yapıyorum ya dur bakma ne öylesi sabretsem. Yol ödüldü. Yol boş diye basıyordum. Mersem. Tek boşmuş. Otogara gitsek buradan. Otogarım da... Otogarda da o. Otogar da Yeri çıtıran alıyor ya. Hı. Bir de geliş yolu olursa tek şerifle sıkıntı. Sen orada ki yanındaki arabayla çarpışıyor ya yani. kaldırmam. Burada otobüsçü ast doktor izin. Ne Traktör geliyor konu benimdir. Kimin konu bu? de bir hata var hey burada. Yolun çelişiyor. Tepeden bağlayayım. ana yola atlama yapacağım. çok sorumlu şeylerden bile bir otobüs şoförü olmuyorsun diye. Şu anki çalıştığım bir çok seviyorum. Ayrıca otobüs şoförü gerçekten çok zor bir meslek. Oradan kaptanlara, muamire arkadaşlar ve olan ailelerine özellikle. Allah koyarak verdin. Gerçekten zor bir meslek. <gülüyor> Allah hepsine yardımcı bulunuyor. Şimdi buradan diğer otobüslerimize <gülüyor> O yüzden e, otobüse hobi olarak hani bırakmayı tercih ettim. Kendimi de bu şekilde tatmin ediyorum. Şikayetçimim vardır. solda kalın ve sonra sağdan çıkın. Tüm otobüs sever arkadaşlar Daha böyle kendi sağ çıkışını kullanın. Solda kalın ve sonra soldan çıkın. Sol çıkışı. Kullanın. Yine uçuş rampası yapmışlar. Şehirde açıklar çok. Zor yapmışlar. Şimdi altına olacak gibi. 20 ile geçtik yani. Bu arada Allah'tan. Sağda kalın. Ve sol biraz sağdan çıkıyor. Yani bir kapşa böyle çalıştık yani. Sağa çıkmış. izah vereceğiz. <gülüyor> Basalım. Bir sonraki videomda yine bu şehirdeki otogardan çıkacağız. Eee 3-4 şehir daha hani gideriz. Yani mümkün olduğunca otogarları uğramaya çalışacağım. Bir önceki şehre otogar böyle sadece bir girmeyeyim bir o kadar otogara peronlara yanaşmadım. Şimdi da Paramlara doğru hafif bir yaklaşma. ve sonra derece oradan. Saat. Otobanı açalım. Ne tür bir yol bu? Otoban. Otoban mı Gideceğiz. İnşallah böyle güzel otobanlar yaparlar. Karşı Tamsa'nın Kami Koçu. Arkasında Pamukkale. için Hemen arkasında Asya Türkii ile Tamsa Ve 4-3 turizm o Saat Ardağın. Nilüfer. Turizm yaptım. Arkasında serçe ara da turizm. Mümkünse U dönüşü şey yapın. Mümkün değil. Krallara gireceğim çünkü. yaparız. Belki her anlara fark ederler, Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Yapmak sevdiklerimiz, bir şey olursa hani söylemesi, vesaire, mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Bu arada hafta sonu olan, 4 günlük olan sokağa çıkma yasağında ee, Ankara'da sokak açık mesele devam için onu güzel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Sizleri videosuz bırakmayacağım. Ee, ortalanda her gün video atmaya çalışacağım sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Günler diliyorum. Bu arada videoyu kesmedim çünkü sürekli otobüs geçişleri oluyor. Şimdi Çanakkale turu otobüs önümüze geldi. Bize o kadar da selamlıyor ki Hoşçakalın.